Değerli arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız 5 Soru 5 Çözüm serisinde bugün 8. video aynı zamanda AYT'nin 4. videosundayız arkadaşlar 5 tane birbirinden güzel AYT sorusu çözeceğiz ki bu sorular karşınıza AYT'de çıkma ihtimali yüksek olan sorular ki her videoda dile getiriyorum şu an için 3-4-5 yayınları, metin yayınları ve kendi yazdığım kitaplardan aldığım sorulardan oluşuyor. Farklı yayınlar da bana pdf'lerini ulaştırırlarsa yine onlardan da sorular seçerek öğrencilere paylaşabiliriz arkadaşlar. Evet bu zor günlerde sizlere olabildiğince faydam dokunsun diye böyle bir seri başlatmıştık. Sizler de bu seriyi sevdiniz ve umarım kıymeti bilinen bir seri olur. Şimdi isterseniz dersimize başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet ilk sorumuz metin yayınları ayete soru kitabından alınan bir soru arkadaşlar tam olarak hani soruyu çözerken de yine AYT sınavında karşımıza çıkabilecek türde olduğunu düşündüğüm için bu 5 soru çözüm 5 soru 5 çözüm serisinin içerisine dahil ettim. Bakalım sorumuza. Şekilde salıncakta sallanan bir çocuğun üç farklı konumdaki durumu verilmiş. 1. 2. ve 3. konum. Salıncağın zincirinin uzunluğu 5 metre ve salıncağın ikinci konumu ile 3. konum arasındaki en kısa mesafe √10 metredir. Yani bu uzaklık neresi arkadaşlar? Hemen göstermek istiyorum. İşte şuradaki uzunluğun kök 10 metre olduğunu dile getirmiş. Hemen buraya kök 10 yazabiliriz. Aynı zamanda bu salıncağın ipi de 5 metre olduğu için bakın burası 5'tir. Yine burası da 5'tir diyebiliriz. Buna göre salıncak ikinci konumdayken, birinci konuma göre zeminden kaç metre daha fazla yüksektedir diye sorulmuş. Bunu da şu şekilde düşünebiliriz. Eğer ki şurayı şu şekilde dik bir kesen atarsak arkadaşlar, şu şekilde bir dik indirdik. Bizden istenen yer işte şuradaki mesafe oluyor. Tamam. Pekala. Şimdi ben şuradaki açımıza beta demek istiyorum. Beta ve tetalar oluştu. Bu betanın kosinüsünü hesaplayabilirim. kosinüs teoremi vasıtasıyla onun karesi tam karşısının karesi 10 eşittir diyorum. 5'in karesi 25 artı yine 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı 5'ten 50. Çarpı kosinüs beta dedim. Daha sonrasında 25'te 25 ile 25'in toplamı 50 yapar. Bunu sol tarafa fırlatırsanız eksi 40 eşittir. Eksi 50 çarpı kosinüs beta dedim. Buradan her iki tarafı sevgili arkadaşlarım. Eksi 10 ile sadeleştirirseniz eğer. 4 eşittir 5 çarpı kosinüs beta gelir. Demek ki kosinüs beta'mız artık karşımıza çıkmaya hazır. Kos beta 4 bölü 5'in ta kendisiymiş. Şimdi burada beta ile 2 tane tetanın toplamının. Beta artı 2 theta toplamının 90 derece olması gerektiğini biliyoruz. E doğal olarak beta ile 2 theta birbirini 90'a tamamladığı için aynı zamanda bunun kosinüsü, betanın kosinüsü 2 theta'nın sinüsüne eşittir. Yani cos beta 4 bölü 5'ti. Bu aslında kendileri 2 çarpı sinüs, pardon sinüs 2 theta'ya eşit olacakmış. Pekala sinüs 2 theta'nın 4 bölü 5 olması gerektiğini bulduk. Şimdi ben burada sinüs theta'nın, veyahut kosinüs teta. Bunu bulsam benim için çok ama çok kıymetli olacak. Hatta kos teta'yı bulursak daha da bir kıymetli olacak. Şuraya tetasını da ekleyelim. İkisinden birini bulabilmek için neler yapılabilir? Sinüs 2 teta biliniyor sonuç olarak. Burada yarım açı formülü kullanmanız çok işe yaramayacaktır. Şöyle diyelim. Öncelikle benim elimde şöyle bir üçgen olsun. Şöyle bir dik üçgen çıkaralım. Hatta bu üçgeni şöyle de yapsak olur. Daha pratik olacaktır. Şöyle bir dik üçgenimiz olsun. Ve bu dik üçgende sevgili arkadaşlarım şuraya 90 diyelim. Şurası arkadaşlar 2 teta olsun ve bu 2 teta'nın ben e, sinüs 2 teta sinüsünü bildi, bildiğim için 4/5'ti. O halde karşısı 4'tür. Hipotenüsü 5'tir diyebilirim. Hatta ve hatta şurasının da 3 olması gerektiğini söyleyebilirim. 3 4 5 üçgeni oluştu. Ve daha sonrasında şunu şu şekilde uzatalım arkadaşlar. Bunu bu şekilde uzattıktan sonra diyelim ki şurası teta olsun. Bunu teta açı oluşturacak şekilde uzatıyorsunuz. Şimdi burası teta ise şurasının iki teta olduğunu görüyoruz. Burası da iki teta ise mecburi olarak burası da tetadır. E sebep? Çünkü iki iç bir dış olması lazım. Teta, teta, iki teta. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Burası 5 ya. O zaman burası da 5'tir. Pekala artık ben şunu biliyorum. Burası 4'tü. Burası 8, 4, 8, 4 kök 5 de burada yeni oluşan hipotenüs olacaktır büyük üçgende. Şimdi ben buradaki teta'nın kosinüsünü bulabilirim. Özellikle buna ihtiyacımız var demiştim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs yani 8'in 4 kök 5'e oranı. Eşittir diyorum 8 bölü 4 kök 5 ki bu da zaten kendileri 2 bölü kök 5'in ta kendisidir. Şimdi kosinüsü bulduk 2 bölü kök 5'miş. Şimdi geldim şuradaki teta'ya bakıyorum. Şuradaki teta ve buradaki üçgene bak bakıyorum arkadaşlar. Buradaki üçgen içinde kosinüs teta 2 bölü kök 5 olmak zorunda. Yani arkadaşlar eğer ki ben şu kısma x dersem. Yani şuradan şuraya kadar olan kısma x dersem. Bunun kosinüsü x bölü 5'tir. Aynı zamanda bu x bölü 5 2 bölü kök 5'in de ta kendisidir. Dikkat edin. 5 kök 5'in kök 5 katıdır. Demek ki x de 2'nin kök 5 katı olacak. Yani x kaçmış? 2 kök 5'in ta kendisi. Bakın arkadaşlar şuradaki x 2 kök 5'miş. Ben buranın tamamının 5 metre olduğunu biliyordum. Bana da şurası lazımdı. 5'ten 2 kök 5'i çıkarırsanız cevabı bulursunuz. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Şimdi geçebiliriz ikinci sorumuza. İkinci sorumuz yine metin yayınları aYT soru kitabından alınan bir sorudur. Şekilde birinin köşegeni çizilmiş 2 tane kare verilmiş. Şekil üzerinde verilen açılara göre tanjant alfa artı beta ile kosinüs alfa artı teta. Bunların toplamının değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu bir karenin köşegeni olduğu için şurasının 45 derece olması gerektiğini ve buranın da 45 derece olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Daha sonrasında şuraya x şuraya da sevgili arkadaşlarım y diyelim. Ve burada 45 ile y'nin toplamının Alfa olduğunu dile getirebiliriz. İki iç bir dıştan yararlanarak bunu elde ettik. Beta için de 45 artı x olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine iki iç bir dış muhabbetinden yararlandım. 45 artı x de sevgili arkadaşlarım bize betayı veriyor. Şimdi bana alfa artı beta gerekli. Alfa artı betayı bulmak için bunları toplarım. 45 45 daha 90 yapar. Artı x artı y hatta ve hatta. Şunu silelim buradan ve diyelim ki 45 artı y artı 45 artı x diyelim. Bu da eşittir alfa artı beta olsun. Ve daha sonrasında şunu görelim. x artı y artı 45 yani şu bölge. Bakın x, y ve 45. Bu bir üçgenin tüm iç açılarını belirttiği için hocam burası 180 derecedir. Yani aslına bakarsanız bizden tanjant alfa artı beta istenmişti ya. Bu tanjant alfa artı beta demek tanjant 180 artı 45 demektir. 180 derece artı 45 derecedir. Yani tanjant 225'tir. Ve burası 3. bölgeye tekabül ettiği için bu tanjant 45'in ta kendisidir. Tanjant 45 derecede 1'dir. Demek ki tanjant alfa artı beta kaçmış? 1 olacakmış sevgili arkadaşlar. Şimdi bu cepte. Daha sonrasında ise alfa artı tetaya bakalım. Alfa dediğimiz şey zaten hali hazırda 45 artı y olması gerektiğini iyi biliyoruz. Peki teta dediğimiz şey nedir? Teta'yı elde edebilmek için de şunu kullanalım. Bakın burası 45'ti. Burası beta. Şunun 90 olduğunu biliyorum kareden kaynaklı ama buranın ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunu bulabilir miyiz? Öncelikle eksi y'yi kullandık. Buraya da z diyelim sizlerle. Şöyle yazalım sonrasında. 45 artı 90 135 yapar. 135 artı beta artı z eşittir 360 diyelim arkadaşlar. Tamam. Buradan 135'i karşı yatarsanız beta ile z'nin toplamanın 360'dan 135'i çıkaracaksınız. 260 eksi 225 derece olduğunu görebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada beta dediğimiz da 45 artı x'ti. Bakın 45 artı x'ti kullanabilir miyiz diye merak ettim ama sanırım şu an kullanabiliyor muyuz bakalım Z'yi biliyoruz Tamam bize Alfa artı teta lazımdı şimdi biz şurada bir tetayı çekelim isterseniz bakın Z dediğimiz şey Z dediğimiz şey aslında 180 eksi tetadır Dolayısıyla Beta artı 180 eksi teta eşittir 225 olması gerektiğini gördük Burada 180'i karşıya atarsanız beta eksi teta eşittir. Ne olacaktır? 225'ten 180 çıktı. 45 oldu. Teta ise eşittir. Beta eksi 45'tir diyebiliriz. Bir de bize şu an tetayı bulduk ya. Bir de alfa lazım. Peki alfa neydi sevgili arkadaşlar? 45 artı y idi. Dolayısıyla alfada eşittir. 45 artı y olduğundan şu ikisini toplarsınız. Topladıktan sonra alfa artı teta'nın ise eksi 45 artı 45 birbirini götürdü. Beta artı y olması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki beta ile y'nin toplamı. Bakın beta ile y'nin toplamı. E burada 180 değil mi? Evet 180. O halde alfa artı teta kaçmış? 180 dereceymiş. Bir de burada ne sorulmuş? Kosinüs 180 derece ki kendileri eksi 1'di. Yani burası da eksi 1'miş. 1 ile eksi 1'in toplamı bize sıfırı verir. Doğru cevap B şıkkı olacaktı sevgili gençler. Bakın nerelerden nereleri bulduk. Devam edelim üçüncü sorumuzda. Üçüncü sorumuz bir logaritma sorusu ve son günlerde televizyonlarda da çok fazlaca duyduğumuz Richter ölçeği ile alakalı bir soru arkadaşlar. 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan alınan bir soru. Richter ölçeği 1935 yılında Charles Francis Richter tarafından modellenmiştir. Richter ölçeğine göre şiddet hesaplama formülü 10 tabanlı bir logaritma içerir. Bundan dolayı Richter ölçeğine göre deprem şiddetinin bir birim artması gerçek şiddetin 10 katına çıkması demektir. Bir deprem yıkıcı gücü, bir depremin yıkıcı gücü sallanma genliğinin 3 bölü 2. kuvvetiyle doğru orantılıdır. Bunun anlamı şudur. Richter ölçeğine göre bir depremin şiddeti bir birim artarsa depremin yıkıcı gücü 10 üzeri 3 bölü 2 yani yaklaşık olarak 31,6 katına çıkar. Richter ölçeğine göre 8 şiddetindeki bir depremin yıkıcı gücü 5 şiddetindeki bir depremin yıkıcı gücünün yaklaşık kaç katına eşittir diye sorulmuş. 8 ve 5 arasında 2 kat büyüklük bile yok gibi geliyor ama yıkıcı güç hesapladığımızda bakalım karşımıza ne çıkacak. Şimdi arkadaşlarım. 10 tabanlı bir logaritma içeriyordu ve bir birim artması demek 10 katına çıkıyor demek arkadaşlarım şu aslında. Mesela 10 üzeri n ve 10 üzeri n artı 1'i düşünelim. Yani ben burada depremin şiddetini bir birim arttırdım. Burası 10 üzeri n, n demek birin sonuna n tane sıfır koymak demektir. n tane diyelim şöyle. Ve 10 üzeri n artı 1 demek birin sonuna sevgili arkadaşlarım n artı 1 tane sıfır koymak demektir biliyorsunuz. yani şu şunun 10 katı demekti. Demek ki biz burada deprem şiddetimiz bakın burada 10 üzeri 8 8 şiddetindeydi. Dolayısıyla ben buna 10 üzeri 8'in 10 üzeri 5'e oranı dersem arasındaki fark 10 üzeri 3 kadar yani 1000 kadar olacak arkadaşlar. Tamam aradaki fark 1000. Ve artık burada biz yıkıcı gücünü 1000 birim arttıracağız aslına bakarsanız. Şimdi o halde. Şöyle diyoruz. 10 üzeri 3 bölü 2, 31,6 idi ya. 10 üzeri 3 bölü 2, yaklaşık olarak neydi? 31,6 idi. Demek ki bunun bin katı kadar, 31,6'nın bin katı kadar daha kuvvetli bir deprem olacak. Ki yani ben 31,6 ile bin'i çarpmam gerekiyor. Çarparsanız, 316'yı iki sıfırla çarpmanız demek. Yani şuradaki sıfırı sildim, bu virgülü de sildim, 316 ile 20 sıfır olan yüzü çarparsanız, 316'nın sonuna 2 tane 0 eklersiniz. Demek ki 8 şiddetindeki bir depremin yıkıcı gücü 5.0 büyüklüğündeki bir depremin yıkıcı gücünün 31.600 katına eşitmiş sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Geçebiliriz dördüncü sorumuza. Kare içerisindeki X ifadesi ya da dörtgen içerisindeki X ifadesi şu anlama geliyormuş. X gerçel sayısının kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı şeklinde tanımlanıyormuş. 3 4 5 yayınları AYT soru bankasından aldığımız bir soru. Şimdi logaritma 3 tabanında x reel sayısının e, kare içerisinde dikdörtgen dik, dik, dik, dik, içerisinde aldığı için bunun da sonucu 3'müş. Bu demek oluyor ki şu. Logaritma 3 tabanında x gerçel sayısının kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı 3'müş arkadaşlar. Şimdi o halde ben bu sayıyı mesela logaritma 3 tabanında 25 seçemem. Çünkü logaritma 3 tabanında 27'den daha küçük olduğu için burası 2 küsür bir sayıdır. Ve 2 küsür olan sayıdan daha küçük olan en büyük tam sayı 3 olamaz. O halde benim burada seçebileceğim en ama en minimum sayı logaritma 3 tabanında 27'dir. Ki kendileri normalde 3'e eşittir. Yani ben bunu dikdörtgen içerisine almak yerine şunu dikdörtgen içerisine alırsam bu ne anlama gelir? 3'ten büyük olmayan en büyük tam sayı yine 3'tür. Bakın 3'ü sağlar. O halde logaritma 3 tabanında 28 de bunu sağlar çünkü kendileri 3 küsür bir sayıdır. Logaritma 3 tabanında 29 da sağlar çünkü bu da 3 küsür bir sayıdır. Nokta nokta nokta logaritma 3 tabanında 80 de sağlar çünkü yine 3 küsür bir sayıdır ama Logaritma 3 tabanında 81 sağlamaz çünkü kendileri 4'e eşittir. Ve ben bunu dikdörtgen içerisine alırsam yine kendileri de 4'e eşit olacaktır sevgili arkadaşlar. Çünkü 4'ten büyük olmayan en büyük tam sayı yine 4'tür. O halde ilk sağlayan hangisiydi? 27. Son sağlayan 80. Burada kaç tane sayı vardır diye soruluyor. 80-27 artı bir tane sayı vardır. 80'den 27 çıktı. 53 bir eklerseniz 54 gelir. Cevabımız da budur. Yani B seçeneği bizim cevabımız olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve şimdi geçebiliriz 5. ve son sorumuza. Son sorumuz çok ama çok beğendiğim bir polinom sorusu. Dikkatli dinlemenizde fayda var. Metin yayınları ayete soru kitabından aldığım bir sorudur kendileri. Gerçel katsayılı 3. dereceden bir Px polinomunda her terimin sadece katsayısı silinir ve silinen katsayının bir fazlası aynı terime katsayı olarak yazılırsa oluşan if ifade birinci dereceden bir polinom oluyor. Şimdi Px polinomu şöyleymiş. A x küp, Artı bx kare artı cx artı d şeklindeymiş. Ve bu polinom için bütün katsayıları siliyor. Yani a'yı b'yi c'yi d'yi siliyor ve bunların yerine bunların bir fazlasını yazıyor. Yani a artı 1 çarpı x küp artı b artı 1 çarpı x kare artı c artı 1 çarpı x artı d artı 1 polinomunu elde ediyor. Ve bu polinom az önceki 3. dereceden olmasına rağmen bu polinom sevgili arkadaşlarım yeni oluşan P üssü diyelim buna. P üstünün derecesi ne oluyormuş arkadaşlarım? 1 oluyormuş. Yani buradaki 3. dereceden ve 2. dereceden ifadeler kayboluyormuş. Peki bunlar nasıl kaybolur? Tabii ki katsayıları artık 0 bunlar da kaybolacaktır. Demek ki A artı 1 0'mış ve B artı 1 de yine 0'mış. O halde A sayısı eksi 1'dir. Ve B sayısı da eksi 1'dir diyebiliriz. Yani yeni oluşan polinomumuzda bu terim ve bu terim yok arkadaşlar. Pekala. Eski polinomumuz da Px polinomu da aslına bakarsanız eksi x küp eksi x kare artı Cx artı D'nin de ta kendisiymiş. Bunu da elde etmiş olduk. Çünkü A ve B'yi eksi 1 bulmuştuk. Oluşan bu polinomun yani yenip oluşan polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Yani x gördüğün yere 1 yazdığın zaman diyor kalan 8 oluyor. Yani cevap 8'e eşit olacak diyor. Yeni oluşan polinoma p üssü polinomu demiştik. p üssü 1 eşittir 8'miş. O halde biz yeni oluşan polinomumuzda yani şurada geriye kalan kısmında x gördüğümüz yere 1 yazarsak. c artı 1 artı d artı 1 gelir bu da 8'miş. Yani ben gönül rahatlığıyla c d'nin şu 1 ile 1'in toplamı 2 olduğu için karşıya gönderirseniz 6 gelecektir. c d'nin 6 olması gerektiğini söyleyebilirim. Pekala şimdi benden ne isteniyor? Px polinomu yani az önceki ilk baştaki polinomun x 1 ile bölümünden kalan yani P1 soruluyor. P1'i elde etmek için de şurada yerine yazarız. P1 eşittir. Eksi 1 eksi 1 artı c artı d. İşte bize bu soruluyor. Peki ben zaten c artı d'nin 6 olması gerektiğini bulmadım mı? Yani şurası 6. Eş hocam şurası da eksi 2. 6 ile eksi 2'yi toplarsanız sevgili arkadaşlarım. Cevabın artı 4 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Dediğim gibi AYT'ye yakışan bir soru olurdu kendileri. Evet sonraki 5 soru 5 çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşuna kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.